Merhaba arkadaşlar karamıza tekrar hoş geldiniz bugün sokak robotaz Larry one set ceramic mikrofon Evet web geçelim getirelim arkadaşlar. Alo. Hello. How are you? Thank you. Can you tell me how can I get to taxi? Hello. How can I get to taxi? taxi. Nasıl giderim diyor dayı. Bey bu da şiirpicture. Nike ya. ilçeyi üç kelimeyle anlatır Peki, Adana. Evet. Dünya klasik kitabı söyler bir, Anna Karenina 2, Anna 3. Bir de galiba. Selam var. Hangi Murat Bu şarkı Bu Gençlik işte böyle abi. <gülüyor> gelmeyeceğim kardeşim Sana söz veriyorum Ölürsen kabrine gelmeyeceğim Kabrine Kabrine <gülüyor> Sana söz veriyorum Gelmeyeceğim Gelirsem adam değilim gelmeyeceğim Kabrine <gülüyor> demek Her şeye rağmen, no, abi, ben imamım ben imam. değilim gülebilirim. Aa imam. İmamdım ben. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın Kaç geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak. Ka Başkan bir dinlesene. Aa, bak bak bak bak bak. Ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Babam... Wait, wait, wait, wait, okay, is... ben. kardeş? yaş büyük. Benim yaşım 70. Hanımefendi. Babanla ben kardeş miyiz? Aynı galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Aa, Kazam'da ilk orucu <Gülüyor> hangi şehirimiz açar? Adana. Neden? 01 D. En son hangi şehir açan? Düzce. Neden? 81 plaka. Tarihler arası nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almış? Adolf. Eee, galiba. ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Efendim, bilgin yok kanka. Var mı? Gelmesinler. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker vayi. Millet uçuruyorum şu an. Bana bu ikale millet üniversiteler yapacağım diye biliyor musun? <Aa>! Şu <Gülüyor> bakanlık <Gülüyor> şu bekildik, şu müdürlük, şu satıştaydık. Kepçe la, yıkalım, yıklan. Bir erkin ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. İngilizce ile aranızdaşı Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. İngilizce ilarınız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama. Altı kändir. Altı babamın göremcesi. Bazıları anlamadım ben ama anladığım kadar çok beğendim ben. Evet, evet. Öyle işte. Sokaklar, sokak lobotajları. Um, evet. Bir dakika sonra ne kadar. Barış